Merhabalar bu videoda sizlere 29 Nisan ve 5 Mayıs 2019 haftasının astrolojik gündeminden burçlar olan etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz burç yorumlarına daha sonra geçiyorum. Önce daha detaylı bir şekilde haftanın genel yorumunu yapıyorum. Bu nedenle burcunuzdan ziyade haftanın genel yorumlarını da dinlemenizi tavsiye ederim ve daha sonra eğer biliyorsanız yükselen burcunuza göre yükselen burcunuzu bilmiyorsanız Ay burcunuza göre ve daha Ay burcunuzu bilmiyorsanız Güneş burcunuza göre izlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü sadece yükselen burca göre değerlendirmek tabii ki biz yükselen burca göre yorum yapıyoruz ancak yük Yükselen burcunu bilmeyenler açısından da bir yorum yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü herkes doğduğu saati tam olarak bilemeyebilir ancak doğum gününü bilebilir. Doğum gününüzü biliyorsanız büyük ihtimalle ay burcunuzu da biliyorsunuzdur. Ama doğduğu tarihi tam olarak bilmeyenler de güneş burcunu biliyorlarsa eğer doğdukları ayı biliyorlarsa şayet güneş burcunu da dinleyebilirler. Burada sıralama dediğim gibi yükselen ay ve güneştir. Tabii ki yükselen burcunuzu biliyorsanız üçünü de dinleyip size uygun olanı değerlendirebilirsiniz. Sonuç itibariyle ay burcumuzda duygularımızı yönetmektedir. içsel dünyamızı yönetmektedir. Bu nedenle bence yatsınamaz. Evet haftalık etkilere geçecek olursak 29 Nisan pazartesi günü ayın balık burcunda seyrine başladığını görüyoruz arkadaşlar. Gece saatlerinde meydana gelecek bu açı. Dolayısıyla 29 Nisan ve haftanın ilk günlerinde özellikle algılarımız biraz dağınık olabilir. Dikkatimiz biraz toplanmakta zorlandığımız konulara yönelebilir. Melankolik bir hal içerisinde olabiliriz. Özellikle ay balık burcundayken e, daha duygusal oluruz. Daha melankolik oluruz. Kafamızda kurma, şüphe, kuşku gibi e, duygular daha çok artar. Onun dışında biraz pazartesi günü e, pazartesi sendromu yaşayabiliriz. E, dediğim gibi iş hayatında özellikle e, odaklanmakta zorluk çekebiliriz. Biraz daha dinlenme ihtiyacı içerisinde. Biraz daha manevi konulara yönelme e, isteği içerisinde olabiliriz arkadaşlar. Evet e, 30 Nisan günü. Saat 03.55'te e, Satürn'ün 20 derece oğlak burcunda geri hareketine başladığını görüyoruz. Satürn geri hareketiyle beraber biliyorsunuz zaten Nisan ayında e, önemli bir takım geriye Gezegen etkileşimleri yaşanmıştı. E, üç gezegenin retrosu söz konusuydu. Ve bu da artık Nisan ayının son retrosu Satürn'ün geri hareketine başlaması. Satürn geri hareketindeyken özellikle e, Satürn direkt pozisyondayken emek vermediğimiz, çaba göstermediğimiz ve üzerine... E, Çabalamadığımız konular her neyse bu konuların yeniden gündeme gelmesi ve bu süreçte bunlar için ciddi bir emek sarfiyatı yani söz konusu olacaktır arkadaşlar. Çünkü satürn aslında bize elde etmek istediğimiz şeyleri çalışarak, çabalayarak alın teriyle elde etmemizi salık verir. Ancak dediğim gibi. Satürn direk pozisyondayken bunları gerçekleştirmediysek, Satürn'ün geri hareketinin yaşanacağı süreç içerisinde bunları sık sık tekrarlayacağız ve sık sık çalışarak, çabalayarak, emek vererek karşımıza getirecektir arkadaşlar Satürn. Dolayısıyla Satürn retrosu ile beraber özellikle dediğim gibi haritanızda Oğlak Burcu'nun temsil ettiği evlerde Önemli bir takım geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Bunları bu defa iyi değerlendirin ve gerçekten üzerine çalışılması, düşünülmesi, çabalaması gereken konular varsa bunları yeniden göz atmanız faydalı olacaktır. Tabii ki bu hafta hemen etkilerini göstermeyebilir bu geri hareket. Haritanızdaki etkileşime göre değişir. Özellikle 20 derece oğlak burcunda gezegeni olanlar için önemli bir etkileşimdir ancak Dediğim gibi geri hareketiyle beraber özellikle sonbahar aylarına kadar, yaz aylarına kadar devam edecek bir etkileşimdir. Bununla ilgili de hatta bir video çekebiliriz. Evet, 30 Nisan günü de Satürn'ün Oğlak Burcu'nda geri hareketine başladığından bahsettik. Ve 1 Mayıs günü Merkür ile Satürn arasında bir kare açı meydana gelecek arkadaşlar. Hemen aslında Satürn'ün retro hareketine başlamasıyla beraber hemen ilk açısını oluşturduğunu görüyoruz bir Mayıs'tan. Dolayısıyla Koç burcundaki Merkür ve oğlak burcundaki Satürn arasındaki bu gergin etkileşim biraz iletişim problemlerine iletişim sorunlarına gebe olabilir özellikle önce burçlarda gerçekleştiği için bu etkileşim biraz daha aceleci olabiliriz hemen çıkışabiliriz hemen savunmaya geçebiliriz hemen bir tartışma bir muhalefet durumuna sokabiliriz Ortamı ancak burada Merkür ile Satürn'ün kombinasyondan ötürü özellikle benim tahminimce iş hayatıyla ilgili sözleşmeler yazışmalar bilhassa Satürn'ün retro hareketine başlamasıyla beraber geçmişten kalan konuların yeniden gündeme gelmesi, geçmişten kalan meselelerin yeniden değerlendirilmesi adına bazı yanlış anlaşmalar söz konusu olabilir arkadaşlar ancak Ciddi meseleleri oturup konuşmak açısından da gergin açı olsa dahi güzel bir durumdur diye düşünüyorum çünkü burada artık herkes bu meselede ne gibi fikri var, ne gibi düşünceleri var bunları tartışarak birbirine izah etmeye çalışacaktır. Evet bir Mayıs günü saat 13 civarında Ay Koç burcunda hareketine başlıyor, Ay Balık burcundaki. Transitini tamamlıyor arkadaşlar. Ay Koç burcundayken biraz daha girişken olduğumuz, biraz daha motivasyonumuzun yüksek oldu ama aynı zamanda öfke ve agresyon enerjisine yatkın olduğumuz baş ağrıları yaşayabileceğimiz, başımızla ilgili konularda bazı rahatsızlıklar yaşayabileceğimiz günler söz konusu olabilir, özellikle Ayın Koç burcunda olduğu günlerde. Ancak bir girişim başlatmak, yeni bir takım adımlar atmak adına da Ay Koç transiti. Oldukça güzel bir transittir. Ay balık burcundayken yapamadığımız şeyleri ay koç burcundayken yapabiliriz arkadaşlar. 1 Mayıs'ta başlayacaktır bu etkileşim. 3 Mayıs'a kadar devam edecektir. Evet yine 1 Mayıs günü Mars Satürn arasında güzel bir etkileşim söz konusu. Mars biliyorsunuz ikizler burcundaydı. Ve Satürn'de Nisan ayının son günü itibariyle yani haftanın başında Oğlak burcunda retro hareketine başlamıştı. Dolayısıyla Satürn'ün retro harekete başlaması ile beraber hafta boyunca birçok etkileşim yaptığını görüyoruz. Burada da Mars Satürn arasında bir etkileşim var. Ancak güzel bir etkileşim. Dolayısıyla burada özellikle yeni bir takım adımlar atmak, yeni girişimler adına kalıcı bir takım değişiklikler yapabileceğimizi göstermekte. Özellikle cesaret isteyen, çaba isteyen, sportif konular olabilir, girişimle ilgili bir konu olabilir. Bunlarla alakalı kalıcı değişiklikler, kalıcı başlangıçlar yakalayabiliriz ve bu alanda istikrar sağlayabiliriz bu etkileşimle beraber bilhassa. Yine 1 Mayıs günü gerçekleşecek. Ölden sonra saatlerinde gerçekleşecek bu etkileşim. Dolayısıyla gördüğünüz üzere 1 Mayıs'ın gündemi oldukça yoğun gözükmekte. Oldukça fazla gezegenin etkileşimi söz konusu arkadaşlar. Satürn açı yaptığı gezegenlerle retro pozisyona geçtikten sonra tekrar açı yapar hale gelmiş durumda. Evet 3 Mayıs günü ise Merkür ile Plüto arasında bir gerilimli açı söz konusu olacak. Biliyorsunuz Plüto ile Satürn bu zamanlarda 2019'da özellikle 2019'un başına çok yakın konuma geldi. Hatta kavuşum denebilecek orplarda seyrediyor. Dolayısıyla satürn etkileşim yapan bir gezegen daha sonra plüte veya Plüto ile etkileşim yapan bir gezegen daha sonra satürn etkileşim yapıyor. Dolayısıyla o süreç içerisinde birkaç gün boyunca biz bunların etkilerini yaşıyor oluyoruz. Evet Merkürle plüte arasındaki değişimle beraber de iletişim konularında İletişim konularında özellikle yakın çevre ilişkilerinde ve basın, yayın, medya gibi alanlarda kalıcı bir takım köklü yenilikler, değişiklikler yaşanabileceğini göstermekte. Özellikle kardeşler yakın çevre ile ilgili de bazı köklü değişiklikler yaşanabilir. Ancak bunlar biraz sancır olabilir. Biraz daha sıkıntılı ve gergin durumlara gebe olabilir arkadaşlar. Evet 3 Mayıs günü. Yine Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Ateş burçlarında meydana geliyor bu etkileşim. Dolayısıyla biraz içimizi ısıtacak bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim bu gergin açılardan sonra. Özellikle imza atacağımız şansımız şans faktörünün gerektiği iletişimle ilgili imzalar, sözleşmeler, kontratlar, yakın çevre gibi konularda şansımızın gerektiği alanlarda şansın yüzümüze güldüğünü ve gerçekten bu alanda birazcık olsun hani önceki günlerdeki o gergin açıların toler edilebildiğini belirtmek isterim arkadaşlar. Yine 3 Mayıs günü saat 23 civarında ayın Koç burcu transitini tamamlayıp Boğa burcuna geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Ay boğa burcundayken hafta sonuna kadar biraz daha iştahımız açılabilir. Biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Hafta ortasındaki halimizden sıyrılarak olaylara biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Biraz daha dinlenme, rodentiye alma moduna geçebiliriz. Olaylara dışarıdan bir gözlemci olarak bakmaya karar verebiliriz. Ve burada biraz daha boğa burcu keyfe düşkünlüğü temsil ettiği için biraz daha dinleneceğimiz kendi içimize önerileceğimiz ama aynı zamanda bu esnada kararlar alacağımız ve kalıcı adımlar atmak için çaba göstereceğimiz süreçler yaşanacaktır. Ay boğa burcundayken genel olarak etkileri bu şekildedir arkadaşlar. Ve 5 Mayıs'ta boğa burcunun 14 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Aslında bu haftanın en önemli konusu boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay. Evet e, Boğa yeni ayı ile beraber artık koç terazi aksındaki o ben biz kavramıyla alakalı konuları halletmiş olmamız gerekiyor. Nisan ayı itibariyle. Boğa burcu ile beraber artık biraz daha kaynaklarımız, biraz daha e, özgüvenimiz, kazanımlarımız, gelirlerimiz gibi alanlara kanalize olacağız arkadaşlar. Ve yeni ay e, özellikle e, Boğa, Aslan, Akrep, Kova gibi. E, sabit burçları etkileyecek ve bu alanda artık bir sabit kalıcı bir takım gelir kapıları e, özgüvenimiz ve zedelenen e, Kendimize duymuş olduğumuz güvenimizle alakalı bazı adımlar atmak durumunda hissedeceğiz kendimizi. Şimdi zaten bu yeni ayın etkilerini burç bazında değerlendireceğim arkadaşlar. Ancak yine de tabii ki bütün burçların özellikle haftalık genel yorumumu dinlemesini tavsiye ederim. Biraz daha spesifik yorumlar daha genel anlamıyla ortaya çıktığı için haftalık yorumlarda da aslında kendinize ait bir şeyler bulabilirsiniz. Evet şimdi burçlara olan etkilerine geçelim ee, bu haftanın özellikle ne gibi etkileri olacak. Sevgili koçlar yükselen burcu koç alanlar 29 Nisan 5 Mayıs haftasının e, siz sevgili koçlara ne gibi etkileri olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, sevgili koçlar bu hafta e, özellikle haftanın ilk günlerinde ve ortalarına kadar ilerleyecek süreçte kariyerinizle alakalı önemli dönüşümlerden Geçebilirsiniz. Kariyerinizle alakalı bir takım kararlar, bir takım gerginlikler, sıkıntılar sizi bazı yeni kararlar almaya zorlayacaktır. Bu nedenle özellikle 1 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde gergin olarak tabir edebileceğimiz bazı olaylardan sonra esasında kariyeriniz, sosyal konumunuz, itibarınız, toplum önündeki statünüzle alakalı önemli kararlar geçebilirsiniz edinebilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta özellikle haftanın ilk yarısına kadar ebeveynlerle, patronlarla tartışmalara girmekten kaçınmanızı tavsiye edeceğim. Ve haftanın sonuna doğru bir yeni ay bizi karşılar. Esasında haftanın genelinde de bu yeni ay etkili olacak. Boğa burcunda meydana geliyor bu yeni ay sizin ikinci elinizde. Dolayısıyla hem kariyeriniz hem kariyerinizden elde etmiş olduğunuz gelirlerle alakalı önemli bir yenilik söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle işinden memnun olmayan koç burçları açısından e, önemli kariyer değişiklikleri söz konusu olabileceği gibi e, özgüveninizi yerine getirecek bazı geleceğe dair hayallerinizle ilişkin e, kararlar sürecine de girebilirsiniz. E, sadece kariyerle alakalı değil tabii ki maddi kaynaklarınız, e, manevi kaynaklarınız, özgüveninizle alakalı da Önemli bir sürece giriyor olacaksınız. Dolayısıyla özgüveninizi yenileceğiniz ve tazeleceğiniz yeni gelir kapıları elde etmek adına neler yapabileceğinizi değerlendireceğiniz bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 29 Nisan 5 Mayıs haftasının siz sevgili boğalara ne gibi etkileri olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, sevgili boğalar haftanın e, özellikle İlk yarısında biraz daha dinlenme ihtiyacı içerisinde olacağınız ancak e, içsel olarak sürekli kendinizi manipüle edeceğiniz, biraz zorlanacağınız ve huzursuz hissedeceğiniz bir süreç Özellikle uykusuzlu problemleri yaşayabilirsiniz. alt sorunlarınızın yeniden yükseltmesiyle bazı e, psikolojik sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta e, Merkür ile Satürn ve Merkür ile Pluto arasında biraz gerilimli açılar var ve bunlar sizi biraz psikolojik açıdan, sağlık açısından zor olabilir arkadaşlar Evet haftanın son günlerinde bir yeni ay meydana gelecek ee, sizin burcunuzda meydana gelecek ve esasında haftanın gündemi de yeni ay etkisinde olacak diyebiliriz dolayısıyla bu yaşadığınız sıkıntılardan sonra bu bilinçaltı problemleri ve psikolojik sorunlardan sonra haftanın sonuna doğru artık yeni kararlar almaya başlayacaksınız. Ay burcunuza geçecek. Yeni ay burcunuza gerçekleşecek. Dolayısıyla hayatınızda artık size hizmet etmeyen, yenilemeniz gereken, değiştirmeniz gereken her ne varsa bunları tespit edip, daha güzel bir şekilde ilerleme sağlayacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız sevgili boğalar. Hafta sonuna doğru enerjiler biraz daha akışkan olacak ve daha özgüvenli hissedeceksiniz. Ve hayatınıza dair yenilemek istediğiniz her alanda güzel etkiler ve destekleyici durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 29 Nisan 5 Mayıs haftasının siz sevgili ikizler adına ne gibi etkileri var bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, bu hafta özellikle e, koç burcu ile olarak burcu arasındaki bu gerilimli açılar söz konusu olacak. Haftanın ilk yarısında Merkür Plüto ve Merkür Satürn arasında bir gerilimli açı niks etmekte. Dolayısıyla bu da sizin 11. yerinizde meydana gelecek. 11. yeriniz ve aynı zamanda 9. yerinizde meydana gelecek bu etkileşim. Burada özellikle arkadaşlık ilişkilerinize dikkat etmekte fayda var. Seyahat planlarınız, hayallerinizle alakalı ufak çaplı gerilimler yaşanabilir. Akademik kariyere devam eden ikizler, burçları bununla alakalı bazı ee, dediğim gibi gerginlikler ve sorunlarla karşılaşabilir. Veya e, yaşayacağınız ufak çaplı sorunlar sizi büyük ayaklıklarına uğratabilir. Bu e, handikapa çok fazla gelmemeye çalışın. Özellikle arkadaşlarla ilişkilerde e, hemen yıkıcı olmaya e, gayret göstermenizi e, tavsiye edeceğim arkadaşlar. Haftanın son günlerine doğru bir yeni ayımız meydana geliyor. E, esasında bu yeni ayda bu olumsuz olarak tabir ettiğimiz etkileri yok edecek niteliktedir. Bu yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla artık içsel olarak kendinizi yenilemeye karar verdiniz. Kendinizi medet ettiğiniz e, bazı ritüellerle manevi olarak ruhsal olarak kendinizi yenilediğiniz ve güncellediğiniz e, bir süreç e, yaşayacağınızı göstermekte. Bu yeni ay ile beraber bu haftasından itibaren artık ruhsal olarak e, daha e, huzurlu, daha mutlu ve daha dingin. Olmak adına neler yapılmalı? Bunlara ilişkin kafa yoracaksınız ve kendinizi medite etmeye başlayacaksınız. Kendinizi dinleyeceksiniz. Bu esnada özellikle meditasyon yapabilirsiniz. İbadetlere zaman ayırabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Yani kendinizi rahatlatacak şeyleri bulup arındırmanız oldukça faydalı olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 29 Nisan 5 Mayıs haftasının siz sevgili yengeçlere ne gibi astrolojik etkiler olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet bu hafta özellikle satürnün geri hareketine şahitlik edeceğiz 30 Nisan'da Oğlak burcunda yani tam sizin karşıt burcunuzda geri hareketine başlıyor dolayısıyla Yedinci elinizde ilişkiler, evlilik, ortaklıklarla alakalı konuların yeniden gündeme gelmesi ve evli olan yengeçler için ilişkilerinde e, çözemedikleri sorunları çözmek açısından fırsat içeren bir süreç başlayacak. Tabii ki bu haftanın konusu değil ancak e, bu hafta harekete başladığı için bahsetmek istedim. Evet diğer etkilere bakacak olursak özellikle 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün ve Mars'ın e, oğlak burcuyla e, oğlak burcundaki ve öpülitörle etkileşimleri olduğunu görüyoruz. Burada merkürün etkileşimleri özellikle gergin etkileşimler olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, sizde bir öncü burç olduğunuz için bu etkiden nasibinizi alacaksınız diyebilirim. Özellikle kariyer konularında. Bazı e, gerginlikler ilişkiden ve kariyerden, evlilikten, toplumdaki statünüzden kaynaklı bazı problemlerle yüzleşmeniz gerekebilir sevgili yengeçler. Evet e, ay e, pardon hafta sonuna doğru biraz daha yumuşak etkiler söz konusu olacak. E, 3 Mayıs'ta gece saatlerinde ay Boğa Burcuna geçiyor ve 5 Mayıs'ta da bir yeni ay meydana geliyor Boğa Burcundan. Bu da sizin 11. yerinizde meydana gelecek. Dolayısıyla özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek adına yeni adımlar, yeni projeler gerçekleştirebilirsiniz. Yeni sosyal çevreler, yeni arkadaşlıklarla alakalı önemli gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer dolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 29 Nisan 5 Mayıs haftasının etkilerinden bahsedeceğim. Siz sevgili aslanlara ne gibi astrolojik etkileri var? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Evet 30 Nisan'da Satürn'ün oğlak burcunda retro harekete başladığını görüyoruz. geri harekete başladığını görüyoruz. Ve bu da özellikle... İş konularında günlük rutinlerinizde, iş arkadaşlarınızla ve iş ortamınızda bazı geri dönüşler, bazı düzenlemeler yapmanızı gerektirecek bir takım olayları gösterecektir arkadaşlar. Tabii ki bu 4-5 aylık bir etki ancak bu hafta başladığı için bahsetmek istedim. 1 Mayıs'ta ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce Satürn'e daha sonra Plüto ile bir gerilimli açısı söz konusu olacak. Bu açı. Sizin 9. ve 6. elinizde meydana geliyor. Dolayısıyla sağlığınızla alakalı biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Onun dışında günlük işlerinizi planlarken bazı seyahat planlarınız, bazı eğitim planlarınızda ufak tefek gerilimler söz konusu olabilir. Bunlara bilhastan dikkat etmeniz gerekmektedir. Haftanın sonuna doğru enerjiler biraz daha yumuşuyor ve biraz daha kışkan hale geliyor. 3 Mayıs'ta Ay Boğa burcuna geçiyor ve 5 Mayıs'ta bir yeni ay meydana geliyor Boğa burcunda. Biliyorsunuz bu burcu da sizin gibi sabit burçlardan da dolayısıyla bu yeni ayda sizde radikal kararlar alacak burçlardan biri olacaksınız sevgili aslanlar. Kariyer evinizde 10. evinizde meydana geliyor. Eğer bir iş değişikliği yapmak isteyen bir aslan burcuysanız bunun için oldukça güzel bir zaman dilimi olacak. Geleceğinize dair kariyerinize dair şu anki mevcut durumunuza sosyal konumunuza dair. Bazı kararı, kararlar alacaksın. Sosyarakli otoriteyle, devletle, resmi kurumlarla, patronlarla, babayla ilişkilerinizde yenilikler söz konusu olabilir. Veya ebeveynlerin hayatında bir takım yeni durumlar e, mevcut olabilir ve bu sizi etkileyebilir bu hafta özellikle. Umarım e, güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer yıllarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 29 Nisan 5 Mayıs haftasının e, siz sevgili başaklara ne gibi astrolojik etkiler getirdiğinden bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, bu hafta özellikle e, bir yeni ayımız ve bir, e, bir gezegenin e, retro hareketi e, söz konusu olacak. 30 Nisan'da Satürn'ün retro harekete başladığını görüyoruz Oğlak Burcu'nda. Bu da 4-5 ay boyunca önümüzdeki süreçte. Bazı e, emek verilmesi gereken ancak yeterince emek vermediğimiz konuların tekrardan gün yüzüne, çık gün yüzüne çıkması olarak yorumlanabilir arkadaşlar. Özellikle kendi yeteneklerinize güvenerek yapmış olduğunuz bir iş varsa bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. E, bu yaz boyunca sevgili başaklar. Evet 1 Mayıs'ta ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce Satürn ve daha sonra Plüto ile bir gelinimli açısı meydana gelecek. Burada özellikle... Bazı bilinçaltı problemlerinizin yeniden yükseltmesi veya aşk ilişkileriyle alakalı ufak tefek sorunlar yaşamanız. Bunlar da sizin yeniden dediğim gibi bilinçaltı düzeyde bazı sorunlarla uğraşmanızı sağlayabilir, neden olabilir daha doğrusu. Aynı zamanda çocuklarla ilgili bazı konularda yeniden gündeme gelebilir çocuklarınızla ilgili ufak tefek gerilimler yaşayabilirsiniz bu hafta sevgili başaklar. Hafta sonuna doğru enerjiler biraz daha rahatlıyor ve Boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Boğa burcunda meydana gelen bu yeni ay ile beraber özellikle hayata bakış açınızı, yaşam felsefenizi, maneviyatınızı, hayata yönelik görüşlerinizi güncelleyeceğiniz, değiştireceğiniz, aynı zamanda yeni bir eğitim almak, yeni kültürel faaliyetlere katılmak Vizyonunuzu genişletmek adına yeni kararlar alacağınız bir sürece giriyor olacaksınız. Hafta sonunda etkili olacak ve aslında bir sonraki haftayı ve bu haftayı da etkisi altına alacak bu yeni ay. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 29 Nisan 5 Mayıs haftasının siz sevgili terazilere ne gibi astrolojik etkileri oluyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet bu hafta bir retro gezegen ve bir de e, yeni ay meydana geliyor olacak. Dolayısıyla e, önemli bir hafta diyebiliriz. E, 30 Nisan'da Satürn'ün retro harekete, genel harekete başladığını görüyoruz. Oğlak Burcu'nun 20, 20 derecesinde meydana gelecek. ve Dolayısıyla kendi yönetici gezegeninde bize emek ve çaba harcamamız gereken konularda yeniden bir e, sınav yapmayı düşünüyor diyebiliriz özellikle. E, Oğlak Burcu da sizin gibi e, öncü burçlardan dolayısıyla siz sevgili terazilerde Koç Burcu, Yengeç Burcu gibi etkilenecek burçlardan biri olacaksınız. Özellikle ailevi konularda önemli problemlerin yeniden ortaya çıkması, yeniden yükseltmesi gibi durumlar söz konusu olacak. Evet 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce Satürn daha sonra Pürütör ile gerilimli açıları söz konusu olacak. Bu açılarla beraber özellikle ikili ilişkiler ve ailevi konularda Biraz e, huzursuz hissedebilirsiniz. Evinizde, yuvanızda kendinizi rahat hissedemeyebilirsiniz. Ebeveynler, aile büyükleriyle ilgili problemlerin evliliğinize veya ilişkinize yansıması gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili Teraziler. Dolayısıyla e, bu hafta biraz haftanın özellikle ortalarına doğru ailevi problemlerle Uğraşmak durumunda kalsanız da hafta sonuna doğru biraz daha güzel ve akışkan enerjilerin olduğunu söyleyebilirim ve haftayı kapatırken Boğa burcundaki yeni ayla kapatacağız. Yeni aylar yeni nefesler yeni enerjiler demektir yeni kararlar demektir. Bu nedenle yaşayacağımız bu sıkıntılı durumların bizi yeni kararlar almaya teşvik etmesi açısından olumlu olduğunu da söyleyebilirim. Evet bu yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla ortaklı işler... Eşten gelen kaynaklar e, bunun yanı sıra e, hukuki meseleler bazı e, bilinçaltı problemlerimizi aynı zamanda alacak verecek bütçe dengemizle alakalı bir takım kararlar almam, almamız gerektirebilir. E, Tabi 8. ev oldukça kapsamlı bir ev ancak klasik anlamda biz bunu e, maddi e, başkalarından gelen maddi getiriler olarak yorumlarsak e, kazanç kapılarınızın sizden kaynaklı olmayacak şekilde Partnerinizden, eşinizden veya sorumluluğunuzu üstlenen kişilerden yana şanslı olacağınız ve yeni kazanç kapılarının açılacağını belirtebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 29 Nisan 5 Mayıs haftasının siz sevgili akreplere ne gibi astrolojik etkileri olacak? Bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle sizlere. Evet bu hafta Satürn'ün Retro Hareketi başlayışı ve aynı zamanda Boğaburcu'ndan. Bir yeni ayımız söz konusu. Bu nedenle e, gündemi yoğun bir hafta olarak yorumlayabiliriz bu haftayı özellikle. Evet 30 Nisan günü Satürn retro hareketine başlıyor ve ortalama 4-5 ay boyunca yani yaz ayları boyunca bu retro hareket devam ediyor olacak. Satürn retrosunda e, kalıcılık içeren bir takım adımlar atmak e, zorlaşabilir ve bir şeyler için daha çok emek göstermemiz icap edebilir arkadaşlar. 1 Mayıs'ta ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce... Satürn ve daha sonra plüto ile bir gerilimli açı içerisinde girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla iletişim açısından bir takım problemler yaşanması söz konusu olabilecektir haftanın ilk günlerinde. Bu da bilhassa yakın çevreniz, kardeşleriniz, kardeşleriniz olan ilişkileriniz açısından zorlayıcı olabilir sevgili akrepler. Hafta sonuna doğru biraz daha enerjiler akışkan ve daha rahat bir şekilde ilerliyor olacak. Daha olumlu açıların söz konusu olduğu e, bir hafta sonu yaşanacak ve e, 5 Mayıs'ta da Boğa burcunda yani tam karşıt burcunuzda 7. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Bu da ikili ilişkiler evlilik ortaklıklarla alakalı yeni bir sürece girdiğinizi göstermekte. Yeni bir ortaklığa başlayabilirsiniz, evlilik kararı alabilirsiniz. Eğer evliyseniz ilişkinizde e, problem olan e, konulara ilişkin yeni bir e, ilişki modeli tasarlayabilirsiniz gibi yani ilişkiler ve e, özellikle ortaklıklar konusunda yeni kararlar sürecine gireceğinizi söyleyebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu olanlar 29 Nisan 5 Mayıs haftasının e, etkilerinin e, sizin burcunuz üzerinde ne gibi e, değişiklikler yaratacağından bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, bu hafta Satürn'ün retro harekete başlaması ve aynı zamanda burcunda yeni ay gibi önemli gündemler söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla gündemi yoğun bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Satürn, Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde retro harekete başlayacak 30 Nisan'da. Bu sizin ikinci yerinizde meydana geliyor. Dolayısıyla kazançlarınız, kazanç kapılarınızla alakalı bazı eski konuların çaba gösterilmemiş bazı konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir veyahut e, eskiden kaçırdığınız bir iş teklifinin yeniden karşınıza çıkması gibi e, spesifik durumlarda yaşanabilir sevgili yaylar. Aynı zamanda 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce Satürn ve daha sonra prüterle e, gerilimli açıları söz konusu olacak. Bu etkilerle beraber e, özellikle parasal konulardan kendi kazançlarınızla alakalı Öz güveninizle alakalı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz hafta ortasına doğru. E, bu nedenle burada e, özellikle yıkıcı etkilerden sakınmakta fayda görüyorum. Çünkü Merkür burada diyalogları artırıp e, can sıkıcı bir pozisyon alabilir özellikle. Evet hafta sonuna doğru enerjiler biraz daha akışkan ve e, Boğa burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber haftayı kapatıyor olacağız. Bu yeni ay... Sizin 6. evinize meydana geliyor. Dolayısıyla iş hayatınızda, günlük rutinlerinizde, alışkanlıklarınıza ve sağlık e, yaşantınızda, sağlığınızla alakalı konularda önemli yenilikler, önemli başlangıçlar söz konusu olacaktır. Yeni alışkanlıklar kazanmak, ajanda tutmak, organize olmak, zaman yönetimi yapmak ve aynı zamanda e, bekleyen sağlık rutinlerinizi yapabilirsiniz. E, Artık yoluna koymak açısından sağlık rutinlerini gerçekleştireceğiniz, bir check-up sürecine gireceğiniz ve kendinize ve günlük rutinlerinizi, hayatınızı planlamak açısından daha çok zaman ayıracağınız bir yeni ay söz konusu olacak. Bu alanda yeni bir takım kararlar alacaksınız sevgili. yaylar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 29 Nisan 5 Mayıs haftasının e, siz sevgili oğlaklara ne gibi astrolojik etkileri olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Bu hafta e, aslında 2019'un genelinde olduğu gibi siz sevgili oğlaklar açısından ekstra önemli bir hafta diyebiliriz. Çünkü yönetici gezegeniniz satürn, burcunuzda geri hareketine başlayacak sevgili oğlaklar. Dolayısıyla özellikle e, sizin... Satürn'ü güçlü bir şekilde arkanızı arkanızda hissettiğiniz ancak e, aynı zamanda burcunuzda güneşi aydınlama ve Plüton'un bulunmasından dolayı bazı zorluklarla karşılaştığınız bu süreçte artık Satürn'ün desteğini biraz daha az hissedeceğiniz bir süreç içerisine girmiş e, sayılabilirsiniz önümüzdeki dört buçuk ay boyunca. Evet e, 30 Nisan'da dediğim gibi Satürn retro hareketine başlayacak burcunuzda ve 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta Koç burcundaki e Merkürle e, burcunuzdaki Satürn ve aynı zamanda pürüt arasında bir gerilimli açma meydana gelecek. Bu nedenle e, özellikle e, ailevi konularda ebeveynlerle alakalı durumlarda ev gayrimenkul alım satım ee, rahat ve konfor içerisinde bulunduğunuz ortamlarla alakalı konularda ee, bir takım zorluklar bir takım problemlerle bir takım gergin durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hafta ortasına kadar mevcuttur ancak hafta sonuna doğru enerjilerin biraz daha akışkan ve rahat olduğu aynı zamanda ee, bir yeni ayın meydana geldiği boğa burcunda bir ee, kapanış yaşayacağız bu yeni ay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla kendi yeteneklerinizi daha kolay bir şekilde ortaya koymak adına ne gibi adımlar atabilirsiniz? Aynı zamanda hayattan keyif almak, hayatı daha keyifli yaşamak adına ne gibi değişiklikler yapmanız gerekir? ve Çocuğu olan oğlak burçlar açısından çocukların hayatı, çocukların geleceği açısından bazı kararlar alma sürecine gireceğinizi belirtmek isterim. Yeni aylar, yeni kararlar, yeni hedefler e, açısından güzel zamanlardır. Umut e, verici zamanlardır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 29 Nisan 5 Mayıs haftasının e, siz sevgili kova burçlarına ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda sizlere. Evet e, bu hafta ee, önemli bir takım e, gezegen etkileşimleri olduğunu belirtmeliyim özellikle Satürnün retro hareketine başlaması ve e, boğa burcunda birdiği ayın meydana gelmesiyle haftanın e, önemli maliyetinin daha çok arttığını e, belirtmek gereklidir Evet e, 30 Nisan'da Satürn'ün retro harekete başladığını görüyoruz oğlak burcunun 20 derecesinde bu sizin 12 evinizde meydana gelecek Dolayısıyla 12 ev konularında özellikle yıl başından beri yaşadığınız yani 2019'un başından beri yaşadığınız Pardon problemlerin Aslında çözüm noktasında ne gibi çabalar ne gibi emekler, ne gibi eğitimler almanız gerekiyor ne gibi farkındalıklara varmanız gerekiyor bunlarla alakalı ee, önemli gelişmeler yaşayacaksınızdır. Bu Satürn retro sırasında. Aynı zamanda 1 Mayıs 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce Satürn daha sonra Plüto ile yine 12. ayınızın etkileşimiyle beraber bazı e, gerilimli açılar oluşturduğunu söyleyebilirim. Burada hayat görüşünüzü, yaşam felsefenizi e, hayata bakışınız açısından ruhsal e, felsefi görüşlerinizi sorgulayacağınız Kendinizi rahatlatmak ve maneviyatınızı artırmak adına e, kendinizi medite etmek zorunda ve durumunda olacağınız süreçler yaşayabilirsiniz. Özellikle haftanın ortasına kadar çok fazla gergin ortamlara girmeden e, eğer mümkünse kendinizi soyutlayarak e, yaşam felsefenizi, hayat görüşünüzü e, değiştireceğiniz ve kendinizi rahatlatabilecek bazı uygulamalar bulacağınız. Ee, bir hafta yaşamanızı tavsiye edeceğim. Evet haftanın sonuna doğru enerjiler biraz daha akışkan ve boğa burcundan bir yeni ay meydana geliyor olacak. Biliyorsunuz boğa burçları da sizin gibi e, sabit burçlardan birisi dolayısıyla e, bu da sizin köşe evlerinize denk gelen bir yeni ay olduğu için siz oldukça fazla etkileyecek ve sizin dördüncü evinizde meydana gelecek. Bu nedenle özellikle ev, aile, yuva, taşınma, ev tadilaltı, evi güzelleştirme, evde bir takım değişiklikler yapma, aynı zamanda e, anne ile alakalı problemler, problemlerle uğraşmak adına yeni kararlar, yeni deneyimler, yeni adımlar e, süreci diyebiliriz bu yeni ayı. Ee, yeni aylar e, daha umut vaat eden, daha destekleyici etkilerdir umarım güzel bir hafta geçirirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 29 nisan 5 mayıs haftasının astrolojik etkilerinden bahsedeceğim bu videoda sizlere ee, bu hafta özellikle satürnün retro hareketine başlaması ve aynı zamanda boğa bu burcunda bir ay meydana gelmesinden dolayı önemli değişikliklerin olacağı bir hafta Diyebiliriz. E, tabii Satürn Retrosu önümüzdeki 4-5 aylık süreci etkileyecektir e, ancak bu hafta e, etkileri başladığı için bunlardan e, bahsetmek e, önem arz etti. Evet, Satürn Retrosu 30 Nisan 2019'da Oğlak Burcu'nun 20 derecesine meydana gelecek sevgili balık burçları. Bu da sizin 11. evinizde meydana geliyor olacak. Dolayısıyla burada eski arkadaş gruplarınız, eski çevreleriniz, eski sosyal çevreleriniz, eski hayalleriniz, eski bir takım bulunmuş olduğunuz sosyal veyahut aynı idealleri paylaştığınız başka organizasyonlar veya çevreler, gruplar, alakalı e, önemli gündemler söz konusu olacak demektir yaz boyunca özellikle. Evet 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta Merkür'ün önce Satürn ve daha sonra Plüto ile gerilimli açıları var. Bu da yine e, bağlı bulunduğunuz sosyal çevreler, eski arkadaşlıklar, arkadaşların, arkadaşlarla alakalı bir takım sorunlar gibi konularda e, gerilimli e, birkaç gün yaşamanıza neden olabilir biraz kendinizi sıkılmış bunalmış ve bağlı bulunduğunuz sosyal çevrede çok da aslında size hitap etmiyormuş gibi hissedebilirsiniz ancak bunlar dediğim gibi geçici etkiler olacaktır hafta sonuna doğru biraz daha olumlu etkiler var ve boğa burcunda bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar Yakın çevre ilişkilerinizin kardeşlerle, kuzenlerle e, her gün görüştüğünüz insanlarla olan ilişkilerinizin, iletişim şeklinizin, eğer basın yayın, e, reklamla alakalı bir iş e, icra ediyorsanız bu işlerle alakalı ve her türlü sosyal medya konularında e, yeni bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. İletişim şekil ve tarzınızı değiştireceğiniz, Yakın çevrenizle olan e, ilişkileri yeniden güncelleyeceğiniz bir yeni ay olduğunu belirtmek isterim. Tabi burada özellikle e, kısa seyahatlere çıkmak, e, iş maksatlı olmasa da dediğim gibi e, yakın çevreyle kardeşlerle, kuzenlerle çıktığınız seyahatler. E, onun dışında e, her türlü iletişim aracıyla elde etmiş olduğunuz yeni bilgilerle alakalı güzel gelişmeler. Söz konusu olacaktır. Yeni aylar tabii ki yeni kararları umut veren e, vaatleri e, aslında temsil etmektedir. Dolayısıyla gayet olumlu olacağını düşünüyorum bu yeni ile beraber hayatımıza girecek olan gelişmelerin. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar e, bu haftanın gündemi hayli yoğun. Satürn Retrosu başlıyor. Bir yeni ay meydana geliyor ve satürn geri harekete başladığı için tekrardan bazı gezegenlerle etkileşime geçmekte. Evet satürn retrosu tabii ayrıca ele alınması gereken bir konu. Eğer fırsat bulursam bu konuya ilişkinde ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım hepiniz için güzel bir hafta olur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve aşağıda yorumlarınızı iletirseniz yine çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.